Hocam, peki kalp damar sağlığımızı korumak için biz neler yapmalıyız? Yani bir insanın yaşam tarzı nasıl olmalı? Şimdi tabii çok geniş bir başlık ama bunu zorlaştırmaktan ziyade basit hale getirmek evet. hastalarımız açısından daha doğru olur. Öncelikle bizim eksik olduğumuz alanlardan başlamak lazım. Bizim toplum olarak en büyük eksik olduğumuz sağlıklı yaşam alışkanlığı egzersiz. Evet. Yani biz egzersizi belki arkadaşlarımızla laflamak için yaptığımız yürüyüş olarak algılıyoruz. Veya yazın tatile gittiğimizde sahilde yaptığımız, belki sigara içerek yaptığımız yürüyüşü egzersiz olarak algılıyor olabiliriz. Oysa egzersiz dediğimiz şey, yapmadığımızda rahatsız hissedeceğimiz, aslında günlük 45 dakika ila 1 saat, şu veya bu şekilde, şu veya bu yolla, bu yürüyüş olabilir bir mümkün. Kondisyon bisikletiyle e, egzersiz yapmak olabilir. E, evde koşu bandımız vardır. E, orada yürüyüş yapmak olabilir. Yüzmek olabilir veya bir başka tür e, egzersiz olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan e, yaza doğru biraz kilolarımdan kurtulayım diye yaptığımız egzersiz değil. kaç sağlığı için e, anlamı olan şey... E, Yılın tüm dönemlerine, tüm günlere mümkünse yayılmış. Bir parçası evet, olması. yani onu yapmadığımızda e, kendimizi biraz huzursuz hissetmemiz gerekiyor. Yani ancak bu zaman, e, bu şekilde, bu bir alışkanlıktır. Benim egzersiz alışkanlığım var diyebilir bir e, insan. Aksi takdirde dönem dönem işte e, yapmaya çalışıyoruz. E, özü bu. Hastalarımızdan duyduğumuz şey bu. E, en ek, en çok eksik olduğumuz şey bu. Bunu altını çizmek lazım. Ve ben sadece egzersiz alışkanlığıyla e, şu anda kardiyolojide e, tedavi etmeye çalıştığımız, bir toplum sağlığı problemi olarak gördüğümüz, diyabet, obezite, yüksek tansiyon, hiperlipidemi gibi e, birçok hastalığın, birçok problemin sadece egzersizle çok büyük oranda, belki hani e, net bir yüzde verilemez ama e, benim kanaatim gerçekten yıllara... E, Yıl, yayılan bir egzersiz alışkanlığı bütün topluma yayılsa e, ve biz e, bunu e, iyi bir şekilde uygulasak toplum olarak emin olun e, yani 3-5 yıl sonra bu bahsettiğimiz hastalıklarda diyabet, yüksek tansiyon, e, obezite ve e, ko yüksek kolesterol seviyeleri ve bunların arkasından da elbette kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları evet. e, gibi hastalıklar e, büyük oranda azalır. Yani sadece kalp değil, diğer tüm branşlarda da aslında hareketin önemini Kesinlikle, vurguluyor. kesinlikle. Onun için ben hani kalp sağlığı dendiğinde akma ilk olarak egzersiz geliyor. İkincisi evet. tuz tüketimi belki e, söylenebilir. E, burada biz tuz tüketimi deyince hastalığımıza soruyoruz. E, tuz tüketimin fazla mı diyoruz? Yok hocam çok tuzsuz yeriz biz diyor. E, onun tuzsuz yediği e, yemek aslında e, ortalama... Ee, olarak ideal tuz seviyesinin 3 katı. Evet. Bu araştırılmış e, Türk Nefroloji Derneği'nin yanlış hatırlamıyorsam bir e, çalışmasında. Tuzla ilgili diyet yapıyorum diye e, takip edilen hastaların e, aldığı sodyum e, oranı ve tuz oranı olması gerekeni yaklaşık 4 katı. Hı. Bu diyet yapanlar için. Hı. Diyet yapmayanları e, hayal etmek bile e, güç. Dolayısıyla Tuz bizim toplumumuzda biraz fazla tüketilen bir Maalesef, e, evet, öyle. ürün. Dolayısıyla e, ekmek üzerinden alınan tuz ayrı bir başlık zaten. E, ekmeği de çok tüketen bir toplumuz. E, ekmeğin tuz oranını bakanlık biraz e, kontrol etmeye çalışıyor. Azaltmaya çalışıyor. Bu son derece önemli. E, ama ekmeği ve tuzu birlikte kestiğimiz zaman e, gıdalarımıza, yemeklerimize atılan tuzuda çok ciddi oranda düşürdüğümüz zaman bunu elbette tansiyon hastası yapsın, e, kalp hastası yapsın değil. Aslında bu sağlıklı e, evet. gördüğümüz bireylerin aslında yapması gereken paketli gıdalar. E, çok evet. Çok hazır şey gıdalar şey. çoğunlukla bizim ortalama olarak e, kabaca söylemek gerekirse 3 ila 4 katı Kesinlikle. olması gereken 3 ila 4 katı e, tuz kullanıyoruz. E, onun dışında e, beslenmenin hani tuz başlığını bir kenar koyarsak hazır gıdadan uzak durmak en önemli şey. Evet. Yani evlerimizde daha mütevazi sofralar aslında bizim için tartışmasız çok daha sağlıklı. Dolayısıyla dışarıda yediğimiz yemeğin kaynağını sorgulama şansına sahip değiliz. Evet. Çoğunlukla değiliz. Yani marketten aldığımız konserve gıdanın kaynağını oraya gelinceye kadar geçirdiği süreci takip etme şansımız çoğu zaman yok.